Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Halim'la gündeme çalış yapıyoruz Korkuyorum Hatırmasın Benim seninle siyah atletme Bebeleri çekecek <gülüyor> Tişörtüm kalmadı tamam mı? Hıh Eeeh Duuuuuy Veliiz Eeeh güzel oldu Çıkarma. Tut Eeeh <Gülüyor> Mer Hadi sana <Merhaba. gülüyor> Çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. çok güzel. Siyah adetlemiş. Gir <gülüyor> geçti gül <gül> bir <çıkıyor> ortadan. <gülüyor> Göğüs keyde kortesi. Göğüs kılları geçti dokartesi var orada. Hiçün senin narvanın maymun gibi ve ve yapın. E gerek kalmadı zaten. <gülüyor> yani çöl gerek kalmadı kanka. Benimle kal. Benim sikeni yok mu? <gülüyor> beni sikmek ister mi Hey, Oğlum <gülüyor> <gülüyor> söyleyecek bir şey aklıma gelmiyor bu şekilde Bir dakika dur oğlum aklıma bir şey gelmiyor Şu an Mervan'ın evindeyiz ve tuvaletteki <gülüyor> halı ihtiyacının kıllarıyla karşılıyor arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e Beyaz kurezetik kahverengi olamış <gülüyor> Kahverengi çevirmiş <gülüyor> bir, de, bir de suçu bize atmaya çalışıyor Hanginiz sıçtı diye <gülüyor> Yani geldiğimde kahverengiydi zaten onun. Bizden sonra siyah olur renk. Kapım güzel oldu şimdi ya. Şaplakla beni bagide. Şaplakla <gülüyor> beni parkide. tren yapan insanları gördün mü? Böyle arka arkaya gidiyorlar çıplak. Böyle böyle gidiyorlar. <gülüyor> Direk şeklinde ama arka arkaya. Bir akşam bütün youtuber'lar toplandık. Elif'in ellerini bağladık. Kameralar falan hazır. Merve'nin de saçıken biri içeri girse <gülüyor> ne yapıyoruz <zaten>? amrak? <gülüyor> <gülüyor> Işıklar falan hazır. <gülüyor> Elleri bağlı. Sandalyede oturuyor. <gülüyor> birisi senin kapıcı çaldı niye ses yapıyorsunuz diye <gülüyor> kendi çocuk. Hermüş <gülüyor> tane herkes. Ne yapıyoruz? Video çekiyoruz. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Raket Avest'lerin yeni. Benim hoş geldin Bugün sizlerle yeni Avest'te. Dolmam. Senin de pazara gelmene geldim. <gülüyor> Dormağımı pazarttık <gülüyor> Bugün PewDiePie ile birlikte Wolf Team oynayacağız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu esprileri sadece bilende randı ya <gülüyor> <gülüyor> Dorma mı esprisi dons <gülüyor> Dr. Strange filminin sonundan Dr. Strange'i izlemeniz gerekiyor ben arada iki çok iyice geziyor. Daha lan biz. Şimdi diyetini kahretsik. <gülüyor> <gülüyor> Oyun manyası da. daha benim tayfa. Siktir git. Etevende bak. <gülüyor> Oyun oynuyor sanki burda Hey. Ben geldim. Ne sevano? Tese. Betsy ne burada Nasıl çıkaracak ki arkadan ama <gülüyor> pantolonun çıkaramaz ki arkadan sen var mı? Ben Peter Parker'a benziyorum Ehehehehehe <gülüyor> Ne geliyorsun ya? O Peter Parker'a benzediğini söylüyor <gülüyor> Spidey'e benzemiyor muyum? Memi uçların gözüküyor <gülüyor> Allah gezik ya Şaka yaptım gezik ya <gülüyor> O balçık şeklinde niye yaptı ya Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Enes Batur'a dayama cezalı puzzle oynayacağız. Ne alakalı ben de bilmiyorum yani. Puzzle ne ha? <gülüyor> Aklıma oyun gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Buna bir şey gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> sayıyı soyundurup kazıklara çakalım. Ateş, su, toprak, tahta. <gülüyor> 4 eleman. Bu <gülüyor> tahtada kim oydursa gücümüzden eleman tutdurmayın. Daha ne? Bora, Bora hiç seçmedi. Let it go. Let it go. <gülüyor> Fuck my ass. <yes. gülüyor> Fuck my ass. <yes. gülüyor> Beni hep seviyorlardı. Küçükken de seviyorlardı. Dünyanın dört falan evlerde. A harfini öğrenmede Ali'nin diyorlardı. Her <gülüyor> yerde Ali'nin yazıyordu. Ayaklarını yapıyorlardı. Çocuk parktaki çocuklar parmakla gösteriyorlardı Babaları falan çildiyordu. Evde fotoğraflarını tapıyordu. <gülüyor> Öldü lan! <gülüyor> Öldü lan! Öldü lan! Baturay yakala worker bacı worker bacı ustana diye lan! baltık şeklinde niye yapıyorsun? <gülüyor> baltık şeklinde ne anlıyosun korkma benden sal kendin dediğim anda vur bana aaaa aaaa vur vur vur aaaa koyma dün Enes ile hamburgerciğe gittik arkadaşlar tamam mı adamların isminin içinde burger yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> millet hamburger sövecekti bize dedi ki böyle yerlerde hamburger sövemez <gülüyor> dedi <preseti. gülüyor> Hamburgerden yiyeceksiniz hamburger dedi. Alkan <gülüyor> Ali. <gülüyor> İkinci sınıftaydık. Bir tane çocuk vardı, ee, şişmandı biraz ama böyle kızı yemek gibi şöyle yapıyordu. Onlardan hoşlandığını söylemeye çalışıyordu ama şöyle yapıyordu bak. Kızına da mektapdı. Sevini mektap. Eeeh yapıyodan bak adımı sana Eeeh sevgi göstersin oğlum Öyle yani ağzını açıyodan eeeh Eeeh Eeeh Eeeh Bu son olsun bence de fazla kaçacak yoksa Eeeh Güldüremezsem bitiyo artık Eeeh Sanırım suyu içiyordu ya Arkadaşlar dün Merve'nin not desteğini bulduk İçinde ehliyet al not vardı onlara kıyım Ehliyet al diyen not almış Bana çok acıktı bir iki ayak tamam En son sevgilim 6. sınıfta almış Ve Kocuğu 40 dakikası <gülüyor> Bir sonraki terapis ayrılmak istediğini <gülüyor> <gülüyor> O günden beri güvenemiyorum <gülüyor> <bir> <veriyor. gülüyor> Ölcez o Zaten yine bitti buradaki. Yine <gülüyor> bitti çıkmıyor. Nisede bir tane kız vardı. Gözü süperdi. Kız her merdivenden çıkışında herkes delendiğini miyordu? Böyle yerlere yatıyorduk. Nerede <gülüyor> delendi mi oldu sonra? Kızın adını hiç bilmiyorum. Başka ağzı mı açacak? Başka mı öyle bir gözyaşı? Yalandı bu. Bu ne tür yalan ki? Kız da arkadaşın sevgilisi daha. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir gün kızı arkadaşa gösterdik. O benim eski sevgilim dedi. <gülüyor> Biz de helal olsun dedik. <gülüyor> Delillendin mi <demiyor> bu güzeliniz? Evet. C <gülüyor> O tüpten çekince kafası ayrı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tüpün içinden almayın. <gülüyor> Neyse, umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Video de de videoyu beğenmeyin. Videoyu beğenmeyin. Hoşça kalın. Daha fazla için videoyu beğenin. bay O oh, bir kablo varmış. Kabloyu etrafta izleyelim bakalım. O oh, kırmızı bir kablo. Rengini sevdim. Bu buradan yukarı gidiyor. O oh, güzel. Devam edelim. Biz de gidelim. Evet, burada da onun borusu varmış. Tamam. Açıl kardeşim, açıl kardeşim. Abi telefonla böyle bir hackleme işlemi yapabiliyoruz. Ben bir de elime bilgisayar alsam neler yaparım mı bir de öyle düşünün. Şu an kameralarda dolaşıyorum. Yee! nereye gideceğim? Yüz katımı eklemem gerekiyor. Tamam ekleriz kardeşim. Okey. Tek kapıyı. Tamam içerideyim. Ay I mean, ay I mean Ay kapı kapatman içeride. Aç kapıyı aç, Abi, bütün kapalı tek telefonun tek tuşuyla açabiliyoruz ya. Da i̇şte bu kadar istanym ben ya. Orada bir sokuk var şimdi bak onu iple dövmeye gideceğim